Aslan. Sıksana kafama. Ne duruyorsun? Benim cesedimden başka sana verecek bir şeyim yok. Aslan Akbeyi neden öldürdü? Keyfim istedi öldürdük. Kaç paraya çekin geldi? Ben para için adam öldürmem. Bana bak kimliksiz devlet. Atiye'ye sızmışsın bana yedirme. Aslan'ın adamı mısın? Öyleyim. Aslan Akbeyi ölüm edeni kim var? Beni sorgulayacağına Aslan'ı sorgulasaydın. Sen de kafasına sıktım. Hazifemi yaptım. Delikanlısın ama sağsın. Çok güvenmişsin aslana. Yaşı biz de görelim. Onun için burada bu Yoksa... Akiz bin kişinin katilini öldürmek için... elinizde bombalarla, silahlarla... ...bizi Suriye'ye davulla, zurnayla yollayan devlet... ...bürüye mu şimdi. Beni Suriye'ye gönderen devletti. Peki, hain maşına suikast ilgisini kimdi? O gün evde niye yoktu? Biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Bir günde mi paraya kaptık? Ülke sevdasından kimler, hangi siyasetle biz uzaklaştırdı? Devlet görevlisiyle koşun sıkı hale nasıl geldik? <gülüyor> <gülüyor> Sıksana kafama, ne duruyorsun? Benim cesedimden başka sana verecek bir şeyim yok. Aslan Akbe'yi neden öldürdü? Keyfim istedi öldürdü. Kaç paraya keyfim geldi? Ben para için adam öldürmem. Bana bak kimliksiz devlet. Afiyaya sızmışsın bana yedirme. Aslan'ın adamı mısın? Öğleyim. Aslan Akbe'nin ölümün beni kim var? Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydım. Baten hainle oyunu. Kendi kafasına sıktı. Vazifemi yaptım. Ama sarsın. Çok güvenmişsin aslana Gerçi biz de güvenmişsin Onun için burada bu haldeyiz Yoksa 30 bin kişinin katilini öldürmek için elinizde bombalarla silahlarla Bizi Suriye'ye davulla zurnayla yollayan devlet Biri oturtulur muydu şimdi Beni Suriye'ye gönderen devletti Peki Hain maşına suikast ilgisini veren kimdi O evde niye yoktu biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Bir günde mi paraya kalktık? Ülke sevdasından kimler, hangi siyasiler bizi uzaklaştırdı? Devlet görevlisiyle kurşun sıkı nasıl geldik? Sıksana kafama, ne duruyorsun? Benim cesedimden başka sana verecek bir şeyim yok. Aslan Akbey'i neden öldürdüm? Keyfim istedi öldürdüm. Kaç paraya keyfi geldi? Ben para için adam öldürmem. <Gülüyor> Kimliksiz devlet. Afiye'ye sızmışsın bana yedirme. Aslanın adamı mısın? Öy! Hey. Aslan Akfe'nin ölümlerini kim var? Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydım. Atan haini oynuyor. Kendi kafasına sıktı. Vazifemi yaptım. Delikanlısın ama saksın. Çok güvenmişsin aslana. Gerçi biz de güvenmişsin. Onun için burada baladeyiz. Yoksa, hafif bin kişinin katilini öldürmek için elimizde bombalarla, silahlarla bizi Suriye'ye davulla, zurnayla yollayan devlet, vuruyor tutturur muydu şimdi? Beni Suriye'ye gönderen devletti. Peki, hain maşına suikast bilgisini veren kimdi? Bugün evde niye yoktu? Biz bir günde mi para sevdalısı oldu. Bir günde mi paraya kattık? Ülke sevdasından kimler, hangi siyasiler bizi uzaklaştırdı? Devlet bir evlisiyle nasıl geldik? Sıksana kafama, ne duruyorsun? Benim cesedimden başka sana verecek şey yok. Aslan Akbe'yi neden öldürdüm? Keyfin istedi öldürdüm. Kaç paraya keyfin geldik? Ben para için adam öldürmem. Bana bak kimliksiz deme. Siyahe sızmışsın bana yedirme. Aslanın adamı mısın? Ölüyüm. Aslan Akkay'ın ölümün aynı için mi? Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydım. Baten hain oyunu. Kendi kafasına sıktı. Vazifemi yaptım. Delikanlısın ama saksın. Çok güvenmişsin aslana. Gerçi bize güvenmeyin. <Gülüyor> <Onun> Benim için burada <Gülüyor> baba oturtulur muydu şimdi? <gülüyor> Beni Suriye'ye gönderen devletti. Peki, Ayın başında suikast bilgisini veren kimdi? Bugün evde niye yoktu? Biz bir günde mi parası sevdalısı oldu? Bir günde mi paraya tattık? Ülke sevdasından kimler, hangi siyasiler bizi uzaklaştırdı? Devlet görevlisine koşu sıkı hale nasıl geldik? Hastalak Bey bu işlerle ne alakası var? Yerden sonra kime, neden koşu sıklığını sorgulamazsın? Sadece emir alırsın. Hava indir derler gider sıkarsın. Ben aslanı kaplanı tanımam. Laf olsun diye de sormuştuk kimi indireceğiz. Dediler ki büyük bir iş adamını indireceksiniz. Bu aslan tombaladan son anda çıktı. Kimdi o iş adamı? Kim olduğunu bilmiyorum. Bilgileri burada vereceklerdi. O işi başkalarına havale edip bizi aslanı verdiler. Kimi havale ettiler? Kim o ekip? Nerede? Sen kimin ekibindesin? Polat Alemdar. Bu savayı niye öldürdün? Onu ver öldürmedim. Kimi aratırdın? Onu da kirime bilir ben değil. Bu seni buraya gönderen. Ne yapacaksın sen bunları? Git kumarhanı aç. Git gazını işlet. 3-5 kuruş aracını al. İşine bak. Tekin devlet işi gibi. Ben devletim. Ben de senin gibi konuşuyorum. Sen hiç benim Sıksana kafama ne duruyorsun Benim cesedimden başka sana verecek bir şeyim yok Aslan Akbey'i neden öldü? Keyfim istedi öldürdüm Kaç paraya tekin geldi? Ben para için adam öldürmem Bana bak kimliksiz devlet Afya'ya sızmışsın bana yedirme Aslan'ın adamı mısın? Hayır. Aslan Akbey'in ölümün beni kim Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydı. Bu yüzden ama saksın. Çok güvenmişsin aslana. Dolayısıyla biz de güvenmek. Onun için burada bu haldeyiz. Yoksa 600 bin kişinin öldürmek için... ...elimizde bombalarla, silahlarla... ...bizi Suriye'ye davulla, zurnayla yollayan devlet... ...vuruyor tutturul şimdi? Beni Suriye'ye gönderen devletti. Peki, hain başına suikast bilgisini veren kimdi? Bugün evde niye yoktu? Biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Bir günde mi paraya kaptık? Ülke sevdasından kimler, hangi siyasiler bize uzaklaştık?